Kız, ben sana şaka yaptım. Alıyor mu? Şşt, ben sana şaka yaptım. Şaka yaptım. Ama doğrudur ama yanlıştır. İşte şaka yaptım. Vallahi şaka yaptık kız. Ama duru dur ama yanlıştır Bak dinle bu sözler sana Dur dur duru dinle Sen sen sen dinle Dur dur duru dinle Sen sen sen bilme Sana bir şarkı daha yazdım Ama sen beni hep aldattın da sana bir şarkı daha yastım Ama sen beni hep aldattın da boş koydum Dünyaya hiç gerek yok Valla Boş koydum dünyaya hiç gerek yok Hadi bakayım şimdi Kız ben sana şaka yaptım biliyor musun? Boş koydum dünyaya Hiç gerek yok Şaka yaptı. Ama doğrudur ama yanlıştır Şaka yaptı. Ama doğrudur ama yanlıştır Baksana sözlerim bir kez aletimlerle giriyor hazır mı? Aynı bu kadar Dur bir dinle beni Bak sana ne diyeceğim Şaka yaptım sana İnan ki hastayım ben sana Şaka yaptım inan sana Bir kez daha dinle Dur dur duru dinle Sen sen sen dinle Dur dur duru dinle Sen sen sen dinle Bir kez daha dinle Ya da dinleme Hazır mı? Haydi bakalım Sen gireme Haydi bu kadar bir kez daha Haydi bakalım bir kez daha kopmaya hazır. Göreyim bakayım, göreyim.